sevgili engel yok daha gitçilere bir kutançumunla tekrar beraberiz hadi ben din X Ben ka 3 bunu yapacağız. iç yerler dileği hadi X Kulaklığının kutu açılımını yapıyoruz. Kutumuz keşiret girelimize uğraşıyor. Gördüğünüz gibi e, kutumuzdan kulaklığımızı çıkarıyoruz. İçeride kamlamız var. AY kibeti EYXPK33'ün kulaklığı çift çarşitme kablosu yani daha da bir kablo vermişler çift taraflı jack girişi bunun telefonun kulaklık 1 sonra bu sayede kablonu da konacağını bilirsiniz haydi gidiyor hey. xbk atölytik kulaklığımızı tasarımı şöyle oynar başlıklar oynar kulaklık Vaktiyle gölün gibi çok e, kural uygun bir şekilde kullanabilir. şurada da st kart yeri var. Çıktı telefon görüşmesi ya için mikavonun konumunu. Ses aldım. Dibes var. Biraz önce. İntikamlarınız, gözleriniz, jaz gördüğünüz gibi bir yani de açıp kapanma tuşuna. Kafanıza gel, ayağınızı alabilirsiniz, uzatıp alabilirsiniz <Gülüyor> Aday, belli, iki e banka, planlanan, kurulu tuttular. Telefonla konuşmayı denedi. Kutudan çıkan ciddi anlamlı ile telefon bağlantımı kurdum. Evetse sevgili hiç bir yoktu. Aday, belli, iki banka, tuttu, kutusundan çıkan ciddi ayaklı ile telefonun bağlantını kurdum. Telefonla görüşmeye çalıştık. Ee, biraz sorunlu görüştük. Sorun şu ki kabloya bağlandığında bu Konuştuğunuzda mikrofon devreye giriyor ama kablonun bağlantıda Ayrıca bitinin üzerindeki mikrofon devreye girmiyor Onun için ses kalitesi düşüyor Ses kalitesini yükseltmek için telefonu ağzınıza doğru götürmeniz gerekiyor Telefonu ağzınıza götürmediğinizde Karşı tarafa sesinin gitmiyor. Bunu daha önceki videomlara da belirtmiştim. Aynı sonun devam ediyor. Ay teknikte. Hey, İŞBİK 30 modelinde ama gayet güzel bir ses var. Meslekçilere müzik. dinlediğimde müzikte gayet e güzel ses. Yok. bir ses alabiliyorsunuz. Dediğim gibi Hightech Beat'i heye xdgadrı ve çutukaklığının <gülüyor> tablonun e, geçmesinde ayrı bir sıkıntı var. Diğer özellikleri gayet güzel çalışıyor. SD kartı da denildik, çalışıyor gayet güzel bir şekilde. Ses kalitesi çok iyi. Test ettim onaylanıp tavsiye edelim. Ee, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Destek olunca daha iyi, iyi videolarla karşınızda olayım.